Bugün 2 Ocak 2023 Pazartesi ay günündeyiz Ay Boğa burcunda ilerliyor bugün yaşamımızdaki güven ve huzur temaları daha fazla öne çıkarken para ve maddi kaynaklarımızı da korumak isteyebiliriz öğleden sonraki saatlerde ay balık burcundaki Neptün ve oğlak burcunda gerileyen Merkürle uyumlu görünümler yapacak Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir, istikrarlı adımlar atabiliriz. Kariyer ve parasal kazançlar ana motivasyonlarımız olabilir. Günlük işleri iyi bir şekilde organize etmemiz, pratik ve somut sonuçlar almamız mümkün. Geçmiş tecrübelerimizden yararlanabilir, eski tanıdıklarında desteklerini alabiliriz. Yarım kalan işleri ve hesapları yapmamız mümkün. Gün genelinde zaman zaman yalnız kalıp iç dünyamıza yönelirsek sezgilerimiz yol gösterici olabilir gece saatlerinde boğa burcundaki ay oğlak burcundaki plütonla üçgen görünüm yapacak. Güven ve huzur ihtiyacıyla içe dönme, yalnız kalma eğilimi yaratabilir. Maneviyata yönelip tefekkür etmek gece saatlerinde faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.